Abi fark ettim mi? Köylüler Meglovenya'nın nasıl çalındığını böyle ilahi bir bakıyorlar ve şaşırıyorlar. Dostum dostum şu tuşa basıyorsun. Çalıyor sonra. Abi kaçtılar. Nasıl olabilir böyle bir şey?